Herkese selam. PUBG Mobile'nin yepyeni bölümüne hoş. Yerindeyken bizi Gronos'a attık. Giden giden var mı? Ben bakamıyorum. Var. Atlayalım ha buraya. Ama gider ya atladı. Ben bu taraftan tutum yapayım hızlıca. Ya Allah'ım yarabbim ya. Adamın durduğu yere bakar mısınız? Lan bot. Bot çıkmış ya. Korkuttun ya bıra. Üç seviye. Oo az kalsın kaçırıyorduk üç seviyeli. Zerha. Ne hızlı öldün. Boxer öldü. Bana sıkıyor mu? senin yedire botçuk botlu sıkardık lan bot bo, bir şey bulamıyor lan iki atıyorsun düşmüyor neyse şu an aşırı şekilde kasıyor çünkü bot varmış çünkü botçuk gelmiştir draba Adamı da gördüm. Bana sıkmadı. Sıkmadı. Sıkmadı. Sıkmadı. Hadi bay bay. Hadi hadi. Seri. Seri lobi. Şundur lobi yemişler ya. Aa, yememişler. 10 numara vallahi. Ben kaç kişi kaldı? 8 kişi kaldı. Adamda lag mı var? Lag var adamda. Laglı laglı indirirsin aga. Lan kan cankiller nerededir? Aşağıdaki birisini mi gördün camda? Yok yanlış görmüşüz. Koş koş koş koş koş koş. Güzel. Çift saniye sayılara çıkardık kilimlerimizi. 10 kilimiz de oldu. Hedefimize de ulaştık. Girey kaldı 2 kişi. O 2 kişiyi de indirelim. 12 kilimizi de alalım. Oyuna veda edelim. Misteğin dolanma ihtimalleri de var. Ben tepeye çıkayım. Bak alan dışına doğru gidiyorum şu anda. Daha yeni fark ettim. Alana doğru ilerleyelim. Kankim buradaymış. Ya sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada ya? Geliyor benim açımda gidiyor. Cover'a geçiyor. Benim açımda niye cover'a geçiyor? Bakalım ne kalsı vermişiz? 1174. İyi. Yani her vurduğumuz indirmişiz yani hiç oyalamamışız, X sabit. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Herkes iyi oyunlar.